keçi enerji diyor şöyle. Ya saklı geçişi çekebilir misin sonu? Saklı mı? <gülüyor> yok yok ne ne, ne? Az önce bir amca vardı, yaşlı bir amca. Bir şeyler anlattı. Görevliye de sordum. İnternetten de biraz araştırdım. Buranın tam ne zaman yapıldığı ve adı bilinmiyor. Bir 8. yüzyıla dayandığı söyleniyor yapılışı. Karşıdaki dolara da sordum. Döküldüğü ya da çalındığı konusunda bazı efsaneler var. İşte onlardan bahsettiler. Ya dökülmüş ya çalınmış. Ama motifler neden bu ne kadar güzel derseniz 1960'larda bunlar onarım görmüş Tekrar resminilmiş, ortaya çıkarılmış. Burada havariler var. Görüyorsunuz havarı Üstte de İsa var. Asıl buradaki en güzel yapı bence şu bir çukura çizilmiş. Meryem çocuk İsa. Ve Meryem gülüyor arkadaşlar. Bundan şöyle bir yaklaştırayım sizin için. İsa'nın baptizi ile ilgili orada motif var. onlara çok dikkat çekiyor. Bir sürü hayvan figürü var Bunlar da çok net bir şekilde görülüyor. Çünkü dediğim gibi 1960'larda tekrar Üstlerinden gidilmiş diyebiliriz, bunlar için. Bir de internette okudum, onu bulamadım. E, Mikail ile Gabriel meleklerinin arasında bir çizim varmış ama onu çok gezdim, tamamını öyle bir çizim göremedim. Hemen burada da yüzlü silik, net olmayan yine bir İsa Függil var. Elinin birini aynen böyle yapmış, diğerinde de sanırım bir şey tutuyor, elinde bir şey var, böyle bir çizim var. Böyle dehlizler, tüneller, bir sürü oda var içeride. Buraya da para atmışlar. Bakın 8 metre falan var yanlış bilmiyorsam. Bilmiyorum, görünüyor mu ama inanılmaz soğuk olduğunu söylediler oranın. Oraya ineceğiz. Çok dar bir yolu var. Hep beraber gidelim. Bu arada burada bir taş var yuvarlak. Görülmüyordur belki ama. bu da güvenlik açısından olabilir. İnsanların kapıyı kapatıp geçmesini engellemek için. Ağır, sert bir taş. Ya buraya hiç güvenlikle ilgili bir şey yapmamışlar. <gülüyor> Zaten buraya düşman da giremez. <gülüyor> evet, bir kat aşağı indik sayılır. Burası şu an çok soğuk oldu değil mi? Çok soğuk şu an. Bir daha inelim. Hadi. Ha şey burada. Paraların atıldığı yeri burası. Abi inelim gözünü seveyim. İyi <gülüyor> para var burada. Bir de yabancı para çok diyor. <gülüyor> ha, sağ ol. Evet. Ee, burada hayvanlar da girmiş buraya. Aa! <gülüyor> Aldımdan bu para çıkıyor. <gülüyor> ha, ne kadar soğuk olduğunu gör görebiliyor musun? Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak, insanlar kadar bizim hayvanlarımıza buraya ziyaret ediyor arkadaşlar. Ee, bu yazıların eski olduğunu düşünmeyin. Fatih yapmış, işte bir şeyler yapmış Fatih. Gerçekten çok soğukmuş <gülüyor> ya, <Yani gülüyor> dışarısı 40 dereceyken bile burası 5 derece falan oluyormuş. Dediğim gibi duvardan hep bakın, bizim insanımız gelmiş buraya. Daha yeni, taze arkadaşlar adını kazmış Dolu yazık. Hadi şimdi yukarı çıkalım, tekrar. Burada şey var yani, kilo sınırı var. Yani belli bir kilo üstü buradan geçemez. <gülüyor> Burada da manastırın tepeden, yani avlusunun tepeden görünümü var. Biraz <gülüyor> yükseğe çıktık yine. Çok iyi.